Her selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım 3-4-5 yayınlarının AYT 10'lu denemelerinin ilkini bu videoda sizle beraber çözüyoruz Çözemediğiniz ya da çözümünü öğrenmek istediğiniz soruların çözümlerine bu video aracılığıyla ulaşabilirsiniz Ekstradan sizin için şöyle bir güzellik yaptım Videonun altında açıklama kısmında hangi sorunun çözümü kaçıncı dakikadaysa e, bunların linklerini bıraktım o linke tıkladığınız anda dilediğiniz sorunun çözümünü de açabilmiş olacaksınız. Böylelikle bu kolaylığı da size sunmuş olayım istedim. Arkadaşlarım hazırsanız ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi A kümesi 1, 2, 6, 8 ve 9 elemanlarından oluşmuş bir küme. Bu kümenin elemanlarından 4 tanesi seçilip seçilen bu elemanların her biri farklı kutu kutulara yazılarak bu eşitlik sağlanmış buna göre seçilmeyen eleman... Aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor Arkadaşlar deneme yanılma yöntemiyle de yapabilirsiniz ya da dersiniz ki işte bakın burası 5 Alt kısım madem öyle ee, Burası ne olmak zorunda işte 5'in işte bölün olmak zorunda dolayısıyla 5'in bölün olacak şekilde ya burası 1 ya da 5 gelecek şekilde sayılar seçebilirsiniz Ya da dediğim gibi yine deneme yanılma yöntemiyle zaten 5 tane sayı var 4 tanesini seçeceğiz bir tanesi açıkta kalacak Yerlerine yazacağız arkadaşlar Bakın ben buraya 9 ve buraya 6 yazdığım takdirde 9 ile 6'nın toplamı 15, 3'e böldüm. 5 geldi. Demek ki bunun sonucu 5 gelecek. Yani buraya 1 gelecek şekilde seçmem lazım. 9 6'yı seçtim. E doğal olarak aralarında bir fark bulunan 2 ile 1 var. 2 eksi 1, 1 yapar. 5 bölü 1 de 5 gelir. Yani bunları da kullandım. Kullanmadığım eleman 8'miş derim. Ve cevabı da Ceyhan seçeneği deriz sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci sorumla. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere 60 çarpı A eşittir B kare Yani 60 ile A'yı çarptığım zaman bir karesel sayı elde edeceğim Karesel sayı elde edeceğim Sonrasında A'nın karesiyle 6'yı çarptığım zaman da Burada B çarpı C'yi elde etmem gerekiyor B'nin en küçük değeri için C'nin değeri kaçtır diye sormuş Yani B'nin ben minimum değerini bulacağım Bulduktan sonra da şurada yerine yazıp C'yi elde edeceğim Şimdi arkadaşlar 60 dediğimiz sayı, 60 dediğimiz sayı 3 çarpı 4 çarpı 5. 3 4 5. 4'ü de sevgili arkadaşlar 2'nin karesi biçiminde yazalım. Şimdi ben bu sayıyı bir a sayısı ile çarptığım takdirde burası ne oluyor dedik? B'nin karesi. Yani bir sayının karesi. Bir sayının karesini ben asal çarpanlarına ayırdığım takdirde bu asalların kuvvetleri ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. Yani 2'nin karesi gibi bakın burası zaten shift dolayısıyla buna yapacak bir şey yok ama Şuraya bir 3 üzeri 1 ve burayı da 5 üzeri 1 ile çarpsak bizim işimizi görür gibi Böylelikle ne olmuş olur 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi Yani 2 kere 5 10 10 3'ü çarptım 30 burası 30'un karesi gelir Yani bu A'nın içerisine ben neleri dahil etmek istiyorum 5 üzeri 1 ve 3 üzeri 1 yani 15 Yani ben A'yı 15 buldum bile tamam A 15 ise B karede 30'un karesine eşit oluyor. Böylelikle B'nin en küçük değeri 30 olmuş oluyor. Şimdi B'nin en küçük değeri madem 30. Gelin şuraya yazalım. 6 çarpı A'yı 15 bulmuştuk. 15'in karesi. 15 de 3 kere 5 diye yazalım. 3'ün karesi çarpı 5'in karesi diyelim. 15'in karesine eşittir. B'miz 30'du. B 30 sa sevgili gençler. Gelin onu da 2 çarpı 3 çarpı 5 biçiminde yazalım. Ve çarpı C diyelim. Şimdi gelin sadeleştirmelerimizi yapalım. 3 üç gitti 3'ün bir tanesi gitti 5 beş gitti 5'in bir tanesi gitti 2 gitti 6'yı 2'ye böldüm 3 geldi 3 çarpı 3 9 9 kere 5 45 yaptı işte o 45 de bize C'yi verdi Doğru olarak cevabımız ne olacakmış Adana seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar Devam ediyorum 3. soruyla 3. sorumuz da gençler bir karmaşık sayı sorusu Bana bir fx vermiş fx x kare artı x artı 1 biçiminde yazılmış bir fonksiyon kuralı bu olan bir fonksiyon ve kök eksi 1 de i olmak üzere f 1 eksi i bölü f 1 artı i ifadesinin gerçel kısmı sorulmuş şimdi x gördüğümüz yere bir 1 eksi i bir de 1 artı i yazarak olaya başlayalım bakın f 1 eksi i eşittir 1 artı 1 eksi i artı 1 eksi i'nin karesi neydi arkadaşlarım eksi 2 i idi doğru mu direk 1 eksiğinin karesi, hatta şuraya da not olarak yazabilirsiniz unutanlar varsa 1 eksiğinin karesi eksi 2i ve 1 artı i'nin karesi de artı 2i idi unutmayın arkadaşlar. Peki bir de gelin f 1 artı i'ye bakalım f 1 artı i bakın onu şuradakini yine kullanacağız yazıyorum yerine 1 Artı x gördüğüm yere yazıyordum 1 artı i artı 1 artı i'nin karesi de 2 i yaptı. Şimdi bize demiş ki soru bunu buna böl o zaman ben bunu buna böleceğim. Üst tarafı bir kontrol edelim 1 artı 1'den 2 ve şurası da eksi i eksi 2 i'den eksi 3 i yapmış oluyor. Bölüm alt kısma bakıyoruz şimdi de 1 artı 1 2 geldi i artı 2 i de 3 i yapar. Şimdi bunun gerçel kısmı soruluyor. Peki ben bunun gerçel kısmını nasıl bulacağım? Hemen arkadaşlar böyle rasyonel biçimde ise bulamıyorduk. Hemen eşleriyle çarpıyoruz. 2 eksi i ile çarpıyoruz. Böylelikle şununla şunu çarparsam 2 eksi i'nin karesi gelir. Birincinin karesi 4. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Yani şu şekilde. Ve daha sonrasında ikincinin karesi. İkincinin karesi de 9 i kare yapar. i kare eksi 1 olduğu için eksi 9 gelir arkadaşlarım. Bölü alt kısımda ise a artı bi ve a eksi bi var çarpımları a kare artı b kareydi yani 2'nin karesi artı 3'ün karesinden de burası 13 gelir. Şimdi üst tarafa bir daha bakalım 4'ten 9'u çıkartınız eksi 5 şu kısımda arkadaşlarım eksiler gitti artı 12 i yaptı bölü 13 dedik. Şu an soruyu bitirdik bakın reel kısmı eksi 5 bölü 13 iken imajiner kısmı da 12 bölü 13'tür deriz. Bize de zaten gerçel kısmı sorulmuştu. Cevap eksi 5 bölü 13 yani Adana seçeneği olacaktı deriz sevgili arkadaşlarım. Geçtim dördüncü soruma. Dördüncü soruda ise A ve B ifadelerini bize vermiş. Buna göre A artı B bölü A kere B çarpı x kare artı 1 ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlarım şu 1'i ve şu eksi 1'i o kesrin içine bir yedirmemiz lazım. Onu da bileşik kesirre dönüştürür gibi. Hani böyle a artı b bölü c vardı ya. Bu neydi? a çarpı c artı b bölü c idi. Doğru mu? Bunda bunu çarpıp üzerine b'yi ekleyip c'ye bölüyorduk. Burada da aynısını yapacağız. Bakın 1 ile x artı 1'i çarpıp üst tarafa ekleyeceğim. Yani x kare eksi x artı x artı 1 bölü x artı 1 diyeceğim. İşte a budur. de sevgili gençler eksi 1 ile çarpacağız. Üst tarafı yazıyorum. x kare artı x. Eksi x artı 1 bölü x eksi 1 diyeceğim ben bunları biraz daha kısaltabilirim eşittir bakın eksi x de artı x gitti x kare artı 1 bölü x artı 1 dedim burası da artı x de eksi x gitti x kare artı 1 bölü x eksi 1 dedim Şimdi bakın a ile b'yi topla demiş bize, a ile b'yi topladıktan sonra a kere b'ye demiş. Şimdi ben şu a idi, bu da b idi biliyorsunuz. Ben bu a ile b'yi toplarsam bir de paydasını falan eşit demek zorunda kalacağım. Dolayısıyla bunu yapmak yerine, bunu yapmak yerine gençler şöyle bir şey yapsak daha sanki tatlı olur gibi. Ne dersiniz? Bana katılır mısınız? Şu kısım var ya, bu kısmı gençler a bölü a kere b. Artı b bölü a kere b diye parçalarsam eğer ben bakın yazıyorum a bölü a kere b artı b bölü a kere b diye parçalarsanız Bakın a'lar gider b'ler gider 1 bölü b ile 1 bölü a'nın toplamı kalır Şimdi 1 bölü a ile 1 bölü b'yi topla demiş ve bunu da git x kare artı 1 ile çarp bir zahmet demiş Hadi bakalım şimdi 1 bölü a yani şunu ters çevir diyor çeviririz güzel kardeşim x artı 1 bölü x kare artı 1 yapar Artı 1 bölü b e şunu ters çevir, çevir demiş onu da çevirelim. x eksi 1 bölü x kare artı 1 yapar. Ve bu bulduğun sonucu da x kare artı 1 ile çarp demiş. Paydalar eşit olduğu için rahatlıkla toplayabilirim. x artı 1 ile x eksi 1'in toplamı 2x yapar. Bölü x kare artı 1 çarpı x kare artı 1. Şunlar cart çarp gider cevabımız ne kalır? Elimizde 2x kalır cevap da denizli seçeneği olmuş olur böylelikle. Hazırsanız devam edelim 5. sorumuzda. Şimdi 5. soruda arkadaşlar. Eğer e, kutunun yönü, kutunun ağzı diyelim sağ tarafa bakıyorsa ve içerisinde bir x yazarken x pozitif tam sayısının en büyük asal böleni, sol tarafa bakıyorsa kutunun ağzı, y pozitif tam sayısının en küçük asal böleni şeklinde tanımlanıyor. a3 ve 3a iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bakın 30 küsür sayının en büyük asal böleni e, A3 iki basamaklı sayısının en küçük asal böleninden e, çıkarıldığında Yani bunun asal böleni en büyük asal böleni Bunun en küçük asal böleninden çıkarıldığında ne oluyormuş? 10 cevabını alıyormuşuz A1 ve A9 iki basamaklı doğal sayıları e, için şu toplamın değeri kaçtır diye sormuş Bakın arkadaşlar 30 küsur bir sayı var elimizde Ve A3 yani A'nın kaç olduğunu bilmiyoruz İki basamaklı sayısı var elimizde bunun maksimum asal bölenini alacağız. Bunun da minimum asal bölenini alacağız. Bundan bunu çıkardığımız takdirde cevapta 10 olacak. Şimdi asal bölenler bunu da sakın unutmayın. E şimdi asal bölenlerden farkı 10 mesela ne olabilir? E 13 ile 3 ilk aklıma gelen de buydu mesela 13 ile 3 Çünkü ilk asal 2 üzerine 10 eklersem 12 olur sağlamaz 3 olursa 10 olur 10 eklersem 13 3'e 13 sağlıyor Mesela 30 küsürlerde e, en büyük asal böleni 13 olan bir sayı var mı? 39 var doğru mu 39'un 13 diye bir böleni vardır Peki A9 olursa, A9 olursa 93'ün en büyük asal böleni nedir diye soracak olursak arkadaşlarım Şimdi 93 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlar Nedir? 31 ile 3'ün çarpımıdır Ve bunun en küçük asal böleni nedir? 3 e Şimdi burası 3 gelecek e Burası da 13 gelecek Çıkardım 10 sağladı Mükemmel Demek ki a kesinlikle neymiş? 9'muş O zaman yerine yazacağız Bakın şuraya 91 olacak Şurada kaç olacak? 99 Bunun ağzı sol tarafa bakıyor 91'in en küçük asal böleni Ki 7 kere 13'tür zaten Demek ki 7'yi kabul edeceğiz Ağzı sağ tarafa baktığı için, kutunun ağzı sağ tarafa baktığı için de bunun en büyük asal bölümünü alacağız. Ki bu 9 kere 11'dir. Bu da 3 çarpı 3 çarpı 11 yapar. En büyük asal bölümün 11'dir. Burası da 11'miş. İkisini topla demiş. Yani 7 ile 11'i toplarsanız da cevap ne olur? 18 olur. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Hazırsanız geçelim 6. soruya. Baş kat sayısı 2. Ve sabit terimi 4 olan ikinci dereceden bir f fonksiyonu için... Gx fonksiyonu fx artı x eksi k eşitliğini sağlanmakta. Gx eşittir sıfır denkleminin kökler toplamı 3 ve kökler çarpımı eksi 1'dir de denilmiş aynı zamanda. Şimdi fx'i bir yazmak istiyorum ben. Fx gençler baş katsayısı 2 idi. 2 ile başlayacağım 2x kare diyeceğim. İkinci dereceden olduğu için böyle başladım. Şuradaki x'in katsayısını bilmediğim için ax dediğim. Ve sabit terimi de 4 olduğu için artı 4 dedim fx bu yani fx olma adayı diyelim buna a'yı bilmiyoruz çünkü Peki gx fonksiyonumuz neymiş bizim gx fonksiyonu da işte burada bulduğumuz fx'e x ekle diyor yani 2x kare artı ax artı x Artı 4'ümüz vardı bir de eksi k çıkar demiş burada 4 eksi k olur bakın gx fonksiyonu bu ve bunu sıfıra eşitleyen köklerin kökler toplamı 3'müş kökler çarpımı eksi Şimdi kökler toplamı dediğimiz şey eksi bakın eksi a eksi 1. Çünkü arkadaşlarım şu kısmı ben x parantezinde a artı 1 diye yazarım. Kökler toplamını da eksi b bölü a ile buluyoruz ya. Eksi b'si eksi a eksi 1 bölü a'sı da 2. Eşittir kaçmış kökler toplamımız 3. Yani eksi a eksi 1 eşittir 6 bunu buraya gönderdim. Ve eksi a eşittir 7 ise eğer a kaçtır? Eksi 7'dir. Şimdi a'yı bulduk. A elimizde. Burası neymiş? Eksi 7 x olacakmış. Pekala bir de gelin k'yı da bulalım. Kökler çarpımımız c bölü a'ydı. Yani 4 eksi k bölü 2. Bu da kaçmış arkadaşlar? Eksi 1'miş. Demek ki 4'ten k'yı çıkardığımız takdirde 2 ile eksi 1'i çarptınız. Eksi 2 geldi. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsanız da k kaç gelir? 6. Demek ki k'da 6'ymiş. Şimdi arkadaşlarım G1 diyor. Fx fonksiyonumuz bizim ne oldu? 2x kare eksi 7x artı 4 oldu. Gx fonksiyonumuzda bakın şuradan kopya çekeceğiz. Eşittir 2x kare. Şurası a artı 1 idi. a'mız eksi 7 idi. Eksi 7'ye 1 ekledim. Eksi 6. Eksi 6 x gelmiş oldu. K'mız da 6 idi. 6'yı çıkardım. Eksi 2 olmuş oldu. Şimdi G1'i bulacağız. F1'i bulacağız ve oranlayacağız. G1 arkadaşlarım 2 eksi 6 eksi 2'den eksi 6'dır. F1'de 2-7 artı 4'den Eksi e, kaç geliyor arkadaşlarım bakalım 2'den ha, 2 ile 4'ü topladım 6 6'dan 7'yi çıkardım Eksi 1 Bakın g 1 6ymış Bu da eksi 1'miş İkisini birbirine oranlarsam Eksiler gider ve cevap kaç olur? 6 olur Doğru cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir Diyebilirim Geçtim 7'ye 7. 7. sorumuzda sorumuz Demiş ki Px polinomu için bu eşitlik sağlandığına göre ppx polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan sorulmuş. Önce bize ne sorulduysa onu bir elde etmemiz gerekiyor. Neye bölmüşüz? x artı 1'e. E, x artı 1'e bölünüyorsa bunun kökü nedir arkadaşlarım? x eşittir eksi 1. Bu eksi 1'i götürüp bölünen polinomda yerine yazacağız. Yani bizden istenen aslına bakarsanız p içerisinde p 1 istenmiş. Peki madem bu isteniyor. Şu şöyle kenara çekelim. Madem bu isteniyor öncelikle p -1 elde edebilmek adına... Burada p eksi 1'i e, bir bulalım. Ama x gördüğünüz üzere eksi 1 yazmayacaksınız. Çünkü burası p eksi 1 polinomu. 0 yazarsanız ancak p eksi 1'i elde edebilirsiniz. x gördüğünüz üzere 0 yazacağız yani. Yazalım. p eksi 1 eşittir. 0'dan 1 çıktı. Eksi 1 eksi 1'in karesi 1. 0'ın karesi 0. 0'a 1 ekledim. 1 karesini aldım. Yine 1. 1 artı 0 artı 1'den de 2 geldi. Yani arkadaşlarım burası 2 p eksi 1. Ve artık bizden ne isteniyor diyebilirim. P2 isteniyor. P2'yi bulabilmek için x gördüğüm yeri tabii ki ne yazmam gerekiyor? 3. Böylelikle P2'yi elde etmiş olurum. P2'de x gördüğümüz yere 3 yazıyorduk. 3'ten 1'i çıkardım. 2'nin karesi 4 geldi. 3'ün karesi 9. Ve 3'e 1 ekledim 4. 4'ün karesi de 16 yapmış oldu. Bu da sevgili arkadaşlarım. 9, 16 daha 25. 4 daha 29'u verir bize. P2 soruluyor demiştik. P2 kaçmış? 29'muş yani bu da bize cevap olarak Denizli seçeneğini vermiş olur sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum hazırsanız 8. sorumla. Şu kısmı sileceğim izninizle ve okuyalım sorumuzu. Baş sayısı 2 olan ikinci dereceden Px polinomu için P1 p 2 eşit ve ikisi de 0'a eşit olduğuna göre Px artı 1 eksi Px ifadesi hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle ben baş katsayımın 2 olduğunu biliyorum. İkinci dereceden bir denklemim var. P1 ile P-2 sıfırsa demek ki bir köküm x1 eşittir 1, x2 eşittir -2 diyeceğim. Daha sonrasında, daha sonrasında. Bir köküm 1 ve iki, e, diğer köküm -2 ise ben bu Px polinomunu içerisinde çarpan olarak bakın bir bir çarpanı bir köküm 1 ise bir çarpanım x-1'dir. Bir köküm 2 ise diğer çarpanım da x artı 2'dir. Bir de biliyorsunuz ki mis gibi 2 diye bir baş katsayımız var. 2 de buraya eklediniz. Alın size px polinomu. px elde ettikten sonra işler kolay. Çünkü arkadaşlarım px artı biri bulacağız. x gördüğümüz yere x artı 1 yazmamız yeterli. 2 çarpı x artı 1 bir eksi 1'den x gelir. x artı 1 artı 2'den x artı 3 gelir. İşte önce şunu bul sonra bunu bul de birbirinden çıkar demiş. Önce şurayı bulalım. İki parantezinde bakın x'i içeri dağıtıyorum x kare artı 3x ki bu da bize neyi verir? 2x kare artı 6x'i verecektir. Bu bir bu cepte arkadaşlar. Daha sonrasında bir de x'i dağıtalım. x eksi 1 ile x artı 2'yi birbirine dağıtacağım. x kare artı x eksi 2 gelecektir. Bunları da içeri dağıtırsanız bu da arkadaşlarım ne gelir? 2x kare artı 2x eksi 4 gelir. Daha sonrasında da bundan bunu çıkar demiş bize sorumuz. 2x kareler birbirini götürür. 6 tane 2x'i çıkardığınız 4x. Ve burada da biliyorsunuz sıfır var. Sıfırdan eksi 4 çıkarsa artı 4 gelir. Doğru cevabımız da böylelikle Adana seçeneği olmuş olur. 8'e Adana dedikten sonra devam ediyorum. 9. sorumla. P ve Q birer önerme olmak üzere. P ise Q'nun değili veya P'nin değili birleşik önermesinin en sade haline getirmek isteyen bir öğrenci. Sırasıyla aşağıdaki denklikleri yazmış ve bir denklikte hata yaparak yanlış sonucu ulaşmış gençler. Burada beş tane denklik var aşağıya kadar ve sonucu sıfır olarak bulmuş. Buna göre öğrenci numaralandırılmış denkliklerden hangisinde hata yapmıştır diye soruluyor. Hata olduğunu biliyoruz. Peki hangisinde? Öncelikle sevgili gençler yaptıklarına bir bakalım biz. Bakın bu, buradaki ise'yi önce veya'ya çevirmiş ki çevirirken hiçbir hatası yok. İse veya'ya çevrilirken birincinin değili ortaya ise yerine veya yazıyorsunuz ikincisini aynen yazdınız. Daha sonrasında bu eşitliğin aynısını yazmış, bakın burayı getirmiş, buraya yazmış. Yazdıktan sonra da ne yapmış? Demordan kuralı uygulamış. Şuradaki değili veya'nın üzerine dağıtmış. Böylelikle p'nin değili'nin değili p veya oldu. V. Ve Q'nun değili onu da yazmış. Burada da bir hata yok. Birinci denklik doğru, ikinci denklik doğru. Şimdi üçüncü denkleye bakacağız. Bakın bunun aynısını buraya yine yazmış. Yazdıktan sonra da, yazdıktan sonra da veya'nın veya bağlacının ve bağlacı üzerine dağılma özelliğini sağdan dağılma özelliğini kullanarak bunu bu şekilde dağıtmış arkadaşlar. Bakın. P veya P'nin değili. Aradaki ana işaretimiz ve ana bağlacımız ve Q'nun değili veya P'nin değili. Vallahi bu da doğru. Bunda da bir sıkıntı yok. Devam. Bunun aynısını buraya yazmış. Yazdıktan sonra da P veya P'nin değiline 0 demiş. İşte burada çortladı. Neden? Çünkü arkadaşlarım P veya P'nin Değili 1'dir Neden? Çünkü bu 0 iken bu 1 Bu 1 iken bu 0'dır ve veya Bağlacının içerisinde en az bir tane 1 varsa Sonuç her zaman ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda Ama buradaki eleman ne yapmış? 0 yapmış. Dolayısıyla bizim 4. denkliğimizde Hatamız var diyeceğiz Hata olduğu için tabi 5. denklikte Hatalı bir sonuç Elde ediyoruz Geçiyoruz 10. sorumuza Evet demiş ki Px baş katsayısı sayısı 1 ve kökleri birer tam sayı olan ikinci dereceden bir polinom olmak üzere bir öğrenci aşağıdaki tabloyu Px sıfırdan küçük ve Qx sıfırdan küçük eşitsizliklerinden oluşan eşitsizlik sisteminin çözümü için oluşturmuş. Fakat işaret tablosuna Px polinomunun köklerinden birini yerleştirmeyi unuttuğu için yanlış çözüm kümesi elde etmiş. Tablomuz bu yani öğrencinin yanlış olarak çizdiği tablo bu. Öğrenci tablodaki hatasını düzelttiğinde eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini boş küme bulduğuna göre. Px polinomunun sabit terimi hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi Px'in bir kökünü 6 bulmuş. Diğer kökünü de yerleştirmeyi unutmuş. Demek ki Px'in köklerinden bir tanesi 6. Bunda bir sıkıntı yok. Ve Qx'in köklerini bulmada falan hiçbir sıkıntı yaşamamış. İşaretlerinde hiçbir sıkıntı yaşamamış. Yani burası eksi olduğu doğru. Ve de sıfırdan küçük yerleri işaretlettirdiği için bize soru. Burayı taramış. Buna da bir sıkıntı yok. Px'in de sıfırdan küçük yerlerini işaret demiş, Demek ki burası işaretlenmeyecek. Yani burası eksi değil. Yani burası mecburen artı olmak zorundaymış aslına bakarsanız. Burası artı olmak zorundaymış. Peki ama artıdan eksiye geçeceğimiz de bir e, doğru. Yani 6'dan eksiye 6'da geçmek zorundayız artıdan eksiye. E şimdi burası eksi ise doğal olarak eksiden şu tarafa doğru gittiğimiz zaman... Artıya geçmemiz lazım yani benim px polinomumun ya şurada bir kökü olacak 4 diye bir kökümüz olacak ya da sevgili gençler daha farklı bir kökümüz var Şimdi varsayalım ki px polinomunun bir kökü 4 olsun 4 olursa eğer artı eksi artı derim bunun eksi olarak burayı tararım burayı tararım burada da burası tarandığında hiçbir ortak çözüm kümesi oluşmadığı için boş küme derim çok güzel O halde benim px polinomunun diğer kökü 4 olabilir diğer kökü de 6'yı da unutmayın ve baş katsayısı da 1'di. Demek ki bir kökü 6 diğer kökü de 4 olacaksa eğer bu Px polinomunun sabit terimini bulmak için x gördüğümüz yere 0 yazmak zorundayız. Yani P0'ı bulmak zorundayız. Bu da eksi 6 çarpı eksi 24 gelir ki gördüğünüz üzere şıklarda 24 diye bir seçenek yok maalesef. Peki ne yapacağız? Yani bunun haricinde başka bir ihtimal var mı? Var arkadaşlar. Nedir? Şöyle, şöyle bir ihtimal var. Burada Şöyle bir kökü yazmayı unutmuş olabilir. 5'i unutmuş olabilir ve e, Px'in bir diğer kökü 5 eğer bakın artıdan eksiye eksiden artıya geçmiş olacağız ve burası full artı olmuş olacak. Ve doğal olarak da ya burası ya da burasını tarayıp bunun da burasını taradığı için yine çözüm kümesi boş gelecekti. E, çözüm kümesi boş geldiği için de ben 5 diye bir kökün varlığını kabullenebilirim. Px polinomumuz x8'i 6 çarpı x8'i 5 olabilirdi. P0'da sevgili arkadaşlarım eksi 6 kere eksi 5'ten 30 olurdu ki gördüğünüz üzere Bursa seçeneğinde de bu mevcut zaten. Soru güzeldi. Güzel bir polinom sorusuydu. 11. sorumuza devam edebiliriz sevgili gençler. 11. soru bir parabol sorusu. <gülüyor> Dikkatli dinlemenize de fayda var arkadaşlar. A, B, C ve D birer reel sayı olmak üzere. Dik koordinat düzleminde kırmızı, mavi ve siyah renkli paraboller çizilip Yanlarına denklemleri yazılmış. Gördüğünüz üzere F mavi ile G siyahla ve H parabolü de kırmızıyla göstermiş. Buna göre kırmızı renkli parabolün denkleminde kare ve çember simgelerinin yerlerine sırasıyla şu 3 sayıdan hangileri yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle birazcık düşünelim. Biliyorsunuz ki parabolün kollarının yönünü tayin eden ee, değişken ya da değişken imeyim, sabit. X karenin katsayısı yani baş katsayı. Burada C ve kollar yukarı doğru olduğu için C pozitiftir. C'miz pozitif. A da pozitif o halde. Ve sevgili arkadaşlarım buradaki kare de ne olmak zorunda? Negatif çünkü bu parabolün kolları aşağı doğru. Pekala. C mi daha büyük? A mı daha büyük? diye soracak olursanız. Hani ikisi de pozitif fakat C mi de, A mı daha büyük? Biliyorsun ki parabolün baş katsayısı pozitif olarak artarsa. Pozitif Artarsa kollar ne oluyordu? Daralıyordu. Azaldıkça da açılıyordu. Dolayısıyla C'nin kolları daha birbirine yakın olduğundan CA'dan daha büyük. Şu şekilde yazabilirim o halde. C büyük A bu da büyük sıfır şeklinde gösterebiliriz. Pekala. Şimdi geçelim bir diğer kısma. Bakın burada D ve B var. Arkadaşlarım bir parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsanız sabit terimine bakacaksınız. Ki demek ki burası D Burası da B artık. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim ki D büyük B o da büyük 0 Çünkü ikisi de Y eksenini pozitif yönde kesmiş. Doğal olarak ikisi de pozitif. Pekala. Şimdi arkadaşlarım şu yönünü tayin edecek. Yani negatif olacak bu da pozitif olacak unutmayın. B eksi D demiş. B'den D de yani küçükten büyüğü çıkarırsam eğer B eksi de negatif olur. Yani istediğimiz bir şey. Ve daha sonrasında. Şurası neden pozitif olacak? Pozitif tarafta kestiği için unutmayın. C eksi A'ya bakıyoruz. C'den A'yı çıkarırsak da pozitif olur. Dolayısıyla bu da sağlar. Eksi artı eyvallah birinci öncül doğru olabilir yani yazılabilir. İkinci öncülümüze bakıyoruz. A kere D. A da pozitif D de pozitif. Çarpımları pozitif gelir ki biz negatif gelmesini istiyorduk. Çünkü kollar aşağı doğruydu. Kollar aşağı doğru olduğundan sevgili arkadaşlarım. Buranın negatif olması gerekiyor. İkinci öncülümüz gitti. iki olan bütün öncüleri silebilirsiniz. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. A'dan C'yi çıkarmış. A'dan C'yi çıkarırsak negatif gelir. Yani olabilir. Kollar aşağı doğruydu. D ile B'yi toplamış. D ile B'nin toplamı arkadaşlarım pozitif. Yani olabilir. Şimdi üçüncü öncüle de doğru deyip 1-3'ü işaretleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Cevap anahtarını da görmüşsünüzdür ki cevap A seçeneği. Ama neden? Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın. Bu yuvarlak neydi? Pozitif olması gerekiyor. Eyvallah ve bu kırmızı parabolün y eksenini kestiği noktaydı biliyorsunuz. E şimdi b ile d'yi toplarsanız b ve d. İkisi de pozitif. Ben b'nin üzerine d'yi eklediğim takdirde şuralarda bir nokta bulmam gerekiyor. Yani bu parabolün kolları aşağı doğru olacaksa da y eksenini buralarda bir yerde kesmiş olması gerekiyor. Yani b artı d'ye. B artı D buradaki noktadan daha küçük olamaz. Yani B'den B'den veyahut D'den daha küçük olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla tamam pozitif olacak ama buna da dikkat etmek gerekiyor. O halde sevgili gençler 3. öncülü sileceğiz olmaz diyeceğiz. Cevabımız da Adana seçeneği olacaktı diyeceğiz. Güzel bir ayak kaydırmalık çeldiricisi de yok değildi sorumuzu. Devam ediyorum 12. soruyla z karmaşık sayı olmak üzere z eşittir 2 eksi z'nin eşleniği bu eşitliği sağlayan z karmaşık sayısı hangisi olabilir hemen ne diyoruz biz z'mize a artı ib diyoruz böylelikle z'mizin eşleniği ne olur arkadaşlar a eksi ib olacaktır hemen derhal yerine yazıyoruz nerede şu kısımda z gördüğüm yere a artı ib yazdım eşittir 2 den de A eksi IB'yi çıkardım. Bakın burada A art IB'miz var eşittir 2 eksi A artı IB dedim. Her iki tarafta IB'ler olduğu için bunları götürdüm, eksi A'yı fırlattım bu tarafa. 2A eşittir 2 demek ki A kaç olacak bir? Yani Z karmaşık sayımızın reel kısmı 1 olacakmış. bir. Bakın reel kısmı 1, reel kısmı 2, reel kısmı 3, reel kısmı 0, reel kısmı 2. Yani sadece hangisi olabiliyor? Adana seçeneği olabiliyor sevgili gençler. Cevabımız A'ydı. Devam ettim 13. soruya. Uygun koşullarda tanımlı F ve G polinom fonksiyonları için F çarpı GX X küp artı X kare F bölü G X artı 1 de X kare artı 2 X artı 1 bölü X artı 2. Bakın ben burada neler görüyorum. X artı 1'e bağlı olarak üst taraf X artı 1'in karesi gençler. Alt tarafta da X artı 1'e 1 eklemişiz. Doğru mu? Doğru. Peki aslına bakarsanız şöyle diyebilir miyiz? fx artı 1 bölü gx artı 1 diye yazabilir miyim ben bunu? Vallahi yazabiliriz. Ve bir ihtimalde fx artı 1 buysa f fonksiyonu içine aldığı değerin karesini almış. O zaman fx içine aldığı değerin karesini alacaksa x kare olabilir. gx artı 1 de içine aldığı sayının üzerine 1 eklemiş. Yani gx fonksiyonumuz da bizim x artı 1 olabilir. Üst tarafta denemekte fayda var tabi üst tarafta ne ne diyordu fx'de gx'in çarpımı e biz x kare bulduk bir de x artı 1 bulduk çarparsak bunları x küp artı x kare gelir ki buradakinin aynısı demek ki fx kesinlikle bu kesinlik de kesinlikle bu devam olduğuna göre 3 tane öncüllermiş fonksiyonların grafiklerinden hangileri x 80 ile kesinlikle kesişmez demiş şimdi fx artı gx ne olur x kare artı x artı 1 olur şimdi bunun Deltası sevgili arkadaşlarım sıfırdan küçüktür. Nereden biliyorsunuz hocam? Bu ifadeyi ezberleyin işinize yarar her zaman deltası sıfırdan küçüktür. B kare 1 eksi 4 çarpı a çarpı c eksi 3 olduğu için delta sıfırdan küçüktür ve x ekseniyle kesinlikle kesişmez. Yani birinciyi alacağız. Kesişmeyenleri soruyor. Bir olmayanları silebilirsiniz. Daha sonrasında ikinciye bakalım. X kareden x artı 1'i çıkar demiş. Yani eksi x eksi 1 Hemen bunun deltasına bakın. B kare yani 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1 eksi eksi artı yapar. Deltası 5 geldiği için mutlak surette x eksenini kesecektir. iki olanları da silebilirsiniz. F bileşke gx yani fx'de x gördüğünüz yere x artı 1 yazarsanız x artı 1'in karesi gelecektir. Ve bu da sevgili gençler sıfıra eşitlerseniz x eşittir. Eksi 1 de x eksenine değiyor bizim bu parabolümüz. Dolayısıyla bu da bu. İptal olur. Cevabımız da nedir? Adana seçeneğindeki yalnız birdir deriz sevgili gençler. Devam edelim 14. soruyla. Bir televizyon kanalı 2 tanesi gıda ürünü ve 4 tanesi temizlik ürünü olan 6 farklı ürün için reklam anlaşması yapmıştır. Bakın 2 tanesi gıda arkadaşlarım. 2 tanesi birbirinden farklı gıda reklamı. 4 tanesi de temizlik reklamı olmak üzere toplam 6 tane ürün için reklam anlaşmasında bulunuyor. Daha sonrasında yapılan anlaşmaya göre kanal yayınladığı bir dizinin reklam arasında altı üründen rastgele 3 tanesini ürün yerleştirme olarak da dizi oynatılırken ürün yerleştirme bölümlerinde de altı üründen 2 tanesinin reklamını yerleştirecekmiş. Buna göre reklam arasında dahil olmak üzere dizinin tamamını izleyen bir seyircinin reklam arasında veya bakın burası çok önemli. Şu veya kelimesi bizim için çok önemli. Veya ürün yerleştirme bölümlerinde en az bir adet gıda ürününün reklamını izleme olasılığı nedir kaçtır diye sorulmuş. Şimdi reklam arasında 3 tane reklam yayınlanacak. Ürün yerleştirme bölümünde de 2 tane reklam yayınlanacak bu 6 reklamın içerisinden. Ben diyorum ki bu 3 tane reklamda en az bir tanesi gıda olacaksa bu şu şekildedir. Gıda temizlik temizlik veyahut gıda gıda temizlik. Eğer burası ürün yerleştirmede uygulanacaksa gıda temizlik ya da gıda gıda biçiminde olmalıdır. Çünkü neden gıda gıda gıda yapmadık? Çünkü iki tane gıda reklamı var. Şimdi arkadaşlar, bir tanesi gıda olacaksa iki gıdadan birisi çarpı ikisi temizlik olacaksa dört temizlikten ikisi. ikisi gıda olacaksa ikinin ikilisi çarpı bir tane temizlik olacaksa dördün birisi. Şurası toplam iki kere altıdan on iki yapar. Burası da bir kere dörtten 4 yapar ikisinin toplamı 16'dır yani 16 tane istenilen durum var toplam durum adedi de 6 reklamdan 3 olduğu için 20'dir Yani bunun gerçekleşme olasılığı 16 bölü 20 Şimdi bu cepte bu kalsın Gelin bir de ürün yerleştirme kısmına bakalım sizle beraber Ürün yerleştirmede ise bir tane gıda iki gıdanın 2 gıda reklamından bir tanesi 4 temizlik reklamından bir tanesi ve 2 e, gıda reklamından iki tanesi olur. Gıda gıda da. 2 kere 4'ten 8. 2'nin ikilisi de 1. Toplamda 9 tane istenilen durum var. Ve ki, tüm durum neydi? 6 reklamdan ikisi 6'nın ikilisi de bize 15'i verir. Yani tüm durumumuzda 15. 9 bölü 15'te bunun olma gerçekleşme ihtimali. Bunu da yine kaydettik. 16 bölü 20 ve 9 15'i şimdi fazlaca kullanacağız. Şimdi arkadaşlarım. Burada veya kelimesinin öneminden bahsetmiştik. pa A. PA e, ne olsun? Reklam arasında en az bir tane gıdanın yayınlanma olasılığı olsun. PB de ürün yerleştirmede en az bir tane e, gıda reklamının bulunma olasılığı olsun. Bizden istenen PA birleşim B veya dediği için birleşimi kullandık. Bunun bir özelliği vardı hatırlarsanız. PA birleşim B, PA artı PB, eksi PA kesişim B idi. Bunu unutmayın. Şimdi... 16 bölü 20 dediğimiz şey 4 ile sadeleştirirsek 4 bölü 5'tir. Bakın buraya 4 bölü 5'i yazdım. Artı pb'de 3'e böldüm 3 3'e böldüm 5 3 bölü 5'tir. Eksi 4 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 dedim. Kesişim ikisinin beraber gerçekleşme olasını çıkardık. Şimdi toplarsak eğer buraya 7 bölü 5 gelir. Eksi burası da 12 bölü 25 gelir. Şu kısmı 5'te genişletecek olursanız 35 eksi 12 bölü 25 bize cevabı verir. 35'ten 12'yi çıkartınız 23 bölü 25 bizim cevabımız olacaktı. Doğru cevap da Denizli seçeneğinde mevcuttur deriz sevgili gençler. Ve devam ediyorum bir diğer sorumla. Seçil bilgisayarında kopyalama işlemi yaparken bilgisayarı depolama alanı yeterli olmadığı için aşağıdaki uyarıyı vermiştir. Aşağıda gösterilen dosyalar kopyalanamadı. Toplamda en çok 30 MB büyüklükteki dosyaları kopyalamak için alanınız var denilmiş. Seçil uyarı ekranında her birinin boyutu altında yazan dosyalardan en az bir tanesi Word dosyası olan toplam 30 MB büyüklüğündeki dosyaları seçerek kopyalama işlemine devam edecektir. Buna göre seçil dosya seçme işlemini kaç farklı şekilde yapar? En az bir tanesi neymiş arkadaşlarım? Word dosyası olacakmış. Şimdi PNG dosyalarının hepsi 5 MB, Word'lerin hepsi 10 MB ve PDF'lerin hepsi de 15 er MB. Bunu da unutmayalım. Şimdi şöyle seçebilir Word seçebilir tamam. Word 10 megabayttı Unutmayalım toplam 30 megabayttı Wordlerden bir tanesini seçecekti Varsayalım ki bir tane Word programını e, Silmesin bir tanesi kalsın Sileceklerinden seçiyoruz Değil mi? Bakın toplam Uyar ekranında her birinin boyutu altında yazan dosyalar En az bir tanesi Word dosyası olan Toplam 30 megabayt bir dosyaları seçecek Ve kopyalama işlemine devam edecek Bir tane Word'ü seçtim Daha sonrasında bunun yanına bir tane PDF seçebilirim PDF 15 megabayttı ve bunun yanında bir tane PNG formatında dosya seçeceğim ki bu da 5 megabayttı bakın toplamı 30 megabayt olmuş oldu toplamı 30 megabayt olmuş oldu daha sonrasında sevgili gençler en az bir tanesi Word dosyası olan demişti ya bunların toplamı 30 megabayt geldi peki iki tane Word seçebilir mi iki tane word'ü seçerse tamam ee, ve sevgili arkadaşlarım toplam seçerek he. 3 tane seçecek diye bir durum söz konusu değildi. Bunu da unutmayın. Bakalım herhangi 3 tanesini seçecek demiyor. Biz burada 3 tane seçtik ama uyarı ekranında her birinin boyutu altına yazan dosyalardan en az bir tanesi Word dosyası olan toplam 30 MB birinin dosyaları seçecek diyor. Dolayısıyla bir tane Word seçer. 10 MB. Diğer Word'ü de seçer. En az bir tane Word istiyordu çünkü. onda bu. Geriye kaldı 10 MB'imiz. O zaman 2 tane de PNG seçer. PNG ve PNG Bunlar da 5'er megabayt olursa yine toplamda 30 megabaytlık seçmiş oluruz. Şimdi gelin bu seçimlerimizin kaç farklı bir şeyini yaparız ona bakalım. Bakın 2 ta tane Word dosyamız vardı. Word'den 1 tane seçtik 2'nin 1'lisi. Çarpı 3 tane PDF'ten bir tanesini seçtik 3'ün 1'lisi. Çarpı 3 tane PNG formatından bir tane seçtik. 3 çarpı 3 9 çarpı 2'den 18 durum burada var. 2 tane word seçtik 2 tane word'un arasında 2'nin ikilisi çarpı 1 tane png seçtik 3 tanesinin arasından ve pardon özür diliyorum 2 tane png seçtik 3 tanesinin arasından diyelim olay direkt bitsin 1 çarpı 3 tane de burası 3 gelir 18 farklı durum 3 farklı durum daha toplam 21 farklı durum yapmış olur ve sevgili arkadaşlarım cevabımızda edirne seçeneği olmuş olacak. Logaritma 3 tabanında 27 biliyorsunuz ki sevgili gençler 3'tür Çünkü 27 3'ün küpüdür. Logaritma 5 tabanında 5 logaritmanın 2'li tabanı aynıysa biz bunlara 1 diyorduk. 3 ile 1'in toplamı 4. 4'ün de 1 kare var. 4'ün karekökü de 2'dir bölü. Şimdi alt taraftayız. Alt tarafı küp kök içerisinde logaritma bakın 256 demek 2 üzeri 8 demek. Bir de burada 2 var. Şuradaki 8'i başa ters çevirip atıyorduk. Küp kök içerisinde 1 bölü 8 çarpı logaritma 2 tabanında 2 kalacaktır. Ve biliyorsunuz ki logaritma kitabındaki 1'dir. 1 8'in küp kökü de 1 bölü 2'dir. Yani ben buraya 1 bölü 2 yazarsam ters yerip çarptığım takdirde cevabı direkt bulurup doğru cevabımız neymiş? Edirne seçeneğiymiş dedik. Devam ediyorum bir diğer sorumla tabii şu kısmı silelim arkadaşlar ki çözümümüze yer kalsın. Fonksiyonel bir hesap makinesinde ekrandaki sayıya logaritmik işlemler uygulanabilmekte. Logaritmanın tanım kümesine uygun işlemler yapıldığında ekranda doğru sonuç çıkmakta. Tanım kümesine uygun olmayan işlemler yapıldığı zaman da hesap makinesi hata vermekte. Genelde sinteks error diye bir yazıda çıkaratta. Örneğin 5 yazılıp 5 tabanında logaritma alma tuşuna basıldığında arka arkaya 2 defa basıldığında logaritma 5 tabanında logaritma 5 tabanında 5 çıkıyor. Bakın şu bizim yazdığımız 5 onu unutmayalım. Şuradaki arkadaşlarım şu bizim yazdığımız 5 iki defa basıldığı için de şu ve şu işlemleri hesap makinesi kendisi ekliyor Şimdi demiş ki bize A yazılıyor bu tuşa arka arkaya 3 defa basılınca doğru sonuç alıyoruz Ama 4. defa basıldığında hata veriyor B yazıldıktan sonra şu tuşa 4 defa basıyoruz doğru sonuç veriyor 5. defa basıldığında hata veriyor A artı B toplamı maksimum kaçtır diye sormuş Bakın yazalım Logaritma bakın 3 Tabanında logaritma alma tuşuna 3 defa basıldığı zaman bir sıkıntı olmadığına göre şu şekilde bunun sonucu doğru çıkıyor. Ama bir kere daha basılınca şu şekilde hata veriyormuş arkadaşlar. Bu hatalı sonuç. Peki ben diyorum ki o zaman nasıl hata verir? Demek ki şu logaritmanın en dıştaki logaritmanın içi yani işaret dediğim yer sıfırdan küçük veya eşit oluyordur. Bundan kaynaklı hata veriyordur. O halde yazalım. Burası sıfırdan küçük veya eşitse... 3 üzeri 0, 1'dir. Demek ki burası 1'den küçük veya eşit. 3 üzeri 1, 3'dür. Demek ki burası da küçük veya eşit. Yani logaritma 3 tabanında a küçük veya eşittir. 3 diyeceğiz. 3 üzeri 3, 27 olduğuna göre a küçük veya eşittir. 27 dememiz gerekiyor. Bunu nereden yapıyoruz? İşte en son yaptığımızda 3 üzeri 3, 27. Şöyle dedim. Burası 0'dan küçük veya eşitse, yani iç tarafı, 3 üzeri 0, 1'dir. Demek ki içerisi ne olacakmış? Sıfırdan küçük veya eşit olacakmış manasında yaptım. Orası değil tabii ki. Şu işaretlediğim kısım vardı ya. Sarı kısım. Burası sıfırdan küçük veya eşitse. 3 üzeri 0. 1 olduğu için burası 1'den küçük veya eşit. Burası 3'ten. A da 27'den. Aynısını diğerine uygulayalım şimdi. B sayısı yazılıp. Arka arkaya 4 defa şuna basılabiliyormuş sonuç çıkması için. logaritma kitabanında. logaritma kitabanında logaritma 2 tabanında logaritma 2 tabanında b bakın 4 defa yazdım sonuç çıktı bir sıkıntı yok ama 5. defa yazdığım takdirde burada bir hata alıyormuşuz. Bunun hatalı çıkabilmesi için işaretlediğim sarıyla işaretlediğim kısmın sevgili arkadaşlarım 0'dan küçük veya eşit olması gerekiyor. Burası 0'dan küçük veya eşitse bunu silersem şu kısım 2 üzeri 0'dan 1'den küçük veya eşit 2 üzeri 1 2 burası 2'den küçük veya eşit. Demek ki burası da 4'den küçük veya eşit 2'nin karesinden. Yazıyorum logaritma kitabında b küçük veya eşit 4 ise 2 üzeri 4. 16 olduğu için b küçük veya eşittir 16 diyeceğim. Şimdi öncelikle sevgili gençler biz a'nızı 27'den küçük veya eşit b'mizde 16'dan küçük veya eşit bulduk. a artı b'nin maksimum değeri soruluyorsa a'nın maksimum değeriyle b'nin maksimum değerinin toplanması şart. A'nın maksimum değeri 27, bn 2'de 16. Bu ikisini toplarsak maksimum değer olarak karşımıza 43 çıkacaktır. Dolayısıyla cevabımız da A seçeneği olacak diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Pozitif terimli A'n aritmetik dizisinde A1 artı A'n eşittir A'n artı 3 olduğuna göre A6'nın A2'ye oranı hangisidir diye sorulmuş. Şimdi pozitif terimliymiş A'n. Ben diyorum ki A1 zaten e, şu şekilde düşünelim. A1 zaten A1'dir. Bunun üzerine AN'i eklediğim takdirde bakın şurası ne oluyormuş. AN artı 3. AN artı 3'ü ben AN artı 3R biçimine yazabilirim. R aritmetik dizinin ortak farkı. Şimdi her iki tarafta AN'ler oluştuğuna göre bunlar gider ve A1'in kaça eşit olduğunu buluruz. 3R'ye. O halde sevgili gençler A6'yı ben A1 artı 5R diye yazarım. A2'yi de A1 artı R biçiminde yazarım. A1'imiz 3 r yerine yazalım. 3R artı 5R bölü 3R artı R. Üst taraf 8R alt taraf 4R ikisini birbirine oranlarsak 2 gelir. Bu da bize cevabı verir. Doğru cevap C'ydi. Devam ediyorum 19. sorumla. Demiş ki AN ve BN ilk terimleri aynı olan birer geometrik dizidir pozitif terimli bn dizisi içinde 2b2 artı b3 eşittir b4 eşitliği de aynı zamanda sağlanıyor b10 a4'ten büyük olduğuna göre an dizisinin ortak çarptan aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş öncelikle an ve bn ilk terimleri aynıydı ben bunların ilk terimlerine sevgili arkadaşlarım x diyeyim x hem a1'e hem de b1'e eşittir diyebiliriz böylelikle bakın şimdi 2 çarpı b2'yi nasıl yazarım ben ee, Geometrik dizinin geometrik dizinin ortak çarpanına da R diyelim. Tamam. Geometrik dizinin ortak çarpanına R diyelim. Şimdi B2 ne olur? Şu 2 buradaki 2. B2 arkadaşlarım birinci terimle yani B1 ile R'nin çarpımıdır. İki, yani üçüncü terim de birinci terimle R karenin çarpımıdır. Dördüncü terim de birinci terimle R küpün çarpımıdır. Terim çarpımıdır diyelim. Bakın burada 2xr artı xr kare eşittir x çarpı r küp olacaktır. Şimdi BNDC'si pozitif terimli olduğuna göre x parantezine aldım 2r artı r kare eşittir x çarpı r küp oldu. Her iki taraftan x'leri götürebilirim çünkü birinci terimin de pozitif olduğunu biliyorum. Burayı da r parantezine aldım 2 artı 1 geldi eşittir r küp dedim ve her iki taraftan birer tane r'yi silebilirim şurası r bu arada her iki taraftan birer tane r'yi silebilirim böylelikle 2 artı r eşittir r kare oldu ise R2 r kare eksi r eksi 2 hepsini sağ tarafa topladım eşittir sıfırı çaktım buraya şimdi bakın r'ye r eksi 2 artı 1 diye açarsanız r'ya 2 olur ya da eksi 1 olur şimdi arkadaşlar bu dizilerin ikisi de geometrik diziydi. Bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım. B10 dediğimiz şey ve pozitif terimliydi. Pozitif terimli olduğu için Rmiz eksi de olamaz. Neden? Çünkü R eksi 1 olursa terimler bir pozitif bir negatif bir pozitif bir negatif gelecektir. Demek ki R2. B10'u nasıl yazabilirim? B10 arkadaşlar X çarpı birinci terim çarpı üzerine 9 tane R'nin yan yana çarpımı. Yani R üzeri 9 büyüktür demiş a4 de zaten a4'tür bunda bir sıkıntımız yok ama şöyle diyebiliriz birinci terim çarpı an geometrik dizisinin ortak çarpanına da d diyelim d küp olsun şimdi her iki taraftaki x'leri götürebilirim r üzeri 9 2 üzeri 9 dur büyüktür d küp demiş şimdi 2 üzeri 9 ne hocam 512 512 eğer d küpten büyükse d gördüğümüz yere 6 yazabiliriz çünkü 6'nın küpüdür. 6'nın küpü 216, 512'den 12'den küçüktür. 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27, 7'nin küpü 289. Bu da sevgili arkadaşlarım. Ee, pardon özür dilerim. Ee, 7 kere 50, 350, 349 mu yapar? 7'nin küpü kaçtı? Hemen bulalım. Ee, 7 kere 9, 63. 28, 34, 343. Üzgünüm. Tabi ya üç, 350'den 7 çıkaracağız. 343, 7 de sevgili arkadaşlarım 512'den küçüktür. Fakat 9'un küpü 512'den büyük olduğu için a'n dizisinin ortak çarpanı olan d 9 olamaz. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim 20. soruyla. Demiş ki bize x eşittir a reel sayısı için sürekli olan bir f fonksiyonu fx eşittir. A'da bir parçalanma noktamız var kritik noktamız a'dan küçük veya eşitken gx a'dan büyükken hx biçimde tanımlı buna göre 3 tane öncül verilmiş kesinlikle doğru olan soruluyor kesinlikle doğrudur diye sorulan sorularda aksine bir tane örnek vermemiz yetiyor Şimdi demiş ki gx'in a'daki limiti hx'in a'daki limitine eşittir bir kere ben h ve g'nin a'da limitlerinin olup olmadığını bilmiyorum Dolayısıyla yoktur eşittir yoktur gibi bir seçenek de karşımıza çıkabilir f'in a'da a sayısı için sürekli f'a'da sürekli ama bu demek olmuyor ki g ile h da a'da sürekli dolayısıyla kesinlikle doğrudur diyemem olabilir ama g a h a'ya eşittir demiş bakın h a'ya eşitliğini gösterebilmek için h a'ya eşitliğini gösterebilmek için ben burada h gör, x gördüğüm yere h fonksiyonda sadece x'ler a'nın sağ tarafına giderken değerleri yazıyorum a'yı yazmıyorum Doğal olarak sevgili arkadaşlarım haşağının tanımlı olup olmadığını bile bilmiyorum. E bu durumda ga ile haşa birbirine eşittir diyemem. Evet a'yı burada g gördüğüm yere yazabiliyorum. G'de x gördüğüm yere a yazabiliyorum ama haş fonksiyonunda x gördüğüm yere a yazamam. Dolayısıyla buna da kesinlikle doğrudur diyemem. Ga eşittir. Limit x a'nın sağ tarafına giderken haş x. Evet çünkü f'in a noktasında limiti olduğuna göre ben burada a'yı yerine yazabiliyorum. Ga eşittir. Burada da x'ler a'nın sağ tarafına yaklaşırken h'ın limitini yazabiliyorum. Dolayısıyla bu eşitlik kesinlikle doğrudur. Cevabımız da yalnız 3'tür. Bursa'dır diyeceğiz. Geçtim sağ üst tarafa 21. örneğime soruma. a gerçek sayı olmak üzere uygun koşullarda tanımlı. fx eşittir a bölü x kare artı 1'in karesi fonksiyonu veriliyor. F'in türevinde eksi 1 de 12'ye eşit olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş. Şimdi düşünelim. Ben bu f'x'i biraz daha kibar hale getireyim. a çarpı x üzeri eksi 2 artı 1 işte bunun karesi diyelim. Daha sonrasında bize bu f'in türevi lazım. Türevini aldıktan sonra da eksi 1 yazacağım. Hadi f'in türevini bulalım. F'in türevinde x eşittir. 2'yi başa indirdim. İçine olduğu gibi yazdım. Daha sonrasında da üzeri 1 oldu. İçinin türevi. İçinin türevi de 2 çarpı a çarpı x üzeri 3 yaptı. Üstünde bir azalttı. Bu kadar arkadaşlar. 1'in türevi sıfırdı. Gelin şimdi f'in türevinde eksi 1'e bakalım ve 12'ye eşitleyelim. 2 çarpı. Eksi 1'in eksi 2. kuvveti 1'dir. Çift kuvvet olduğu için. Burası a geldi. a artı 1 çarpı. Şurası da eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1'dir. Başındaki eksi ile beraber artı yapar ve 2a kalır burada da. Ve bu da kaçmış? 12 ymiş. şimdi öncelikle ben bunu 2 çarpı a artı 1 çarpı 2 çarpı a biçiminde yazarım eşittir 12 olduğunu 2 kere 2 4 4'e böldüm 3 a ile a artı 1'in çarpımı da neymiş arkadaşlarım 3'müş dağıtın bunu a kare artı a 3'ü de sol tarafa gönderin eksi 3 eşittir 0 ise burada a'nın alabileceği değerlerin çarpımı sorulduğuna göre ve benim elimde a'ya bağlı ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre Anlanabileceği değerlerin çarpımı aynı zamanda bu denklemin kökler çarpımına eşittir. Yani c bölü A ya o halde cevap eksi 3 bölü 1'den eksi 3'tür derim. Doğru cevap da Adana seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum. Beğendiğim sorulardan bir tanesi bu denemede 22. sorumla. Kırmızı renkli bir lastik. Şekildeki tahtanın üzerindeki belirli noktalara çivilerle sabitlenmiş durumdadır. Lastiğin hareketleriyle her defasında oluşan grafik fx fonksiyonunun türevinin grafiğini modellemektedir. İşte f(x)'in türevinin grafiği bu arkadaşlar. Tahta üzerinden 1'den 3'e kadar numaralandırılmış çivilerden herhangi biri çıkarıldığında lastik diğer çivilerin olduğu noktaların arasında tekrar gergin hale gelmektedir. Güzel, çok güzel düşünülmüş bir soru. Buna göre tahta üzerinden, tahta üzerinden 3 tane öncül verilmiş hangileri doğrudur diye soruluyor. Devam edelim okumaya. Şimdi 1 numaralı çivi çıkarılırsa f(x)'in yerel maksimum noktasının apsisi değişir. Öncelikle fx'in yerel maksimum noktasının apsisi bakın şurası makstır artıdan eksiye geçtiği için burası maksimumdur. Burada hiçbir e, ekstremum yok. Eksiden artıya geçtiği için de bakın burası da minimumdur derim. Şimdi diyor ki bir numaralı çiviyi çıkar. Ben bir numaralı çiviyi çıkarırsam eğer şunu çıkarırsak hemen birin solundaki ve sağındakilerin arasında bu lastik ne olacaktır arkadaşlar? Aynı bu şekilde gergin hale gelecektir. Ve bir numaralı çivi yokmuş gibi davranacaktır. Ve gördüğünüz üzere yani bizim grafiğimiz artık şu olsa dahi şu olsa dahi f'in maksimumu minimumu değişmiyor. Dolayısıyla birinci öncü cortladı. Değişir demiş çünkü bize. İkinci öncüle bakalım. iki numaralı çivi çıkarılırsa şu kısmı silelim. iki numaralı çivi çıkarılırsa eğer şu. Hadi çıkaralım. 2'yi çıkardığım takdirde bu buradan kaybolur ve burası direkt buraya bağlanır arkadaşlar Şurası şöyle olur FX'in yerel minimum noktasının apsisi değişir Evet X'den artıya geçtiği yerlerden birisi de artık burası olur Ve artık burası kalkar Dolayısıyla minimum noktasının apsisi değişir İkinci öncül doğru Burayı da silelim 3 numaralı çivi çıkarılırsa eğer demiş 3 nerede burada 3 numaralı çivimli olmadığını düşünün. Bizim artık lastiğimiz şu şekilde gerginleşecektir. Fx'in artan olduğu aralıklar değişir. Hayır. Fx zaten burada artandı. E ben 3'ü çıkardım. Hala artan olmaya devam etti. Artan olduğu yerler değişmedi. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2. Çok da hoş soruydu. Tekrar ediyorum. Üçüncü sorumuz. Tekstilde bel genişliği beden numarası W. Ve boy uzunluğu beden numarası H olan bir pantolonun dikiminde harcanan kumaşın uzunluğu L santimetre olmak üzere L uzunluğu şu formülle hesaplanır demiş bize sevgili gençler. Şöyle gösterelim onu. Bu formülle hesaplayacağız biz L'yi. Terzi Aslı bel genişliği beden numarası ile boy uzunluğu beden numarasının toplamının 70 olduğunu bildiği bir pantolonun dikiminde. Şimdi W ile H'ın toplamının 70. 70 olduğunu biliyor aslı terzimiz 70 olduğunu bildiği Pantolonun dikiminde harcanan kumaşın Uzunluğunu ölçtüğünde Pantolonun kullanılabilecek En kısa kumaş ile üretilebildiğini Hesaplamıştır Buna göre aslının kumaşını ölçtüğü Pantolonun bel genişliği beden numarası Olan w kaçtır Diye sorulmuş bize Şimdi W sormuş Ben ise L'nin arkadaşlar H çarpı h eksi v Artı 50V olduğunu da biliyorum. Aynı zamanda H'ı burada yalnız bırakacak olursak bunun 70-V olduğunu da biliyorum aynı zamanda. O halde H gördüğüm yere 70-V yazabilirim. Bakın yazalım. 70-V çarpı 70-V-V'den 70-2V gelir. Ve artı bir de neyimiz var? 50V'miz var. İşte bu Lye eşit H ortadan kaldırdık. Ve V'ye bağlı sevgili arkadaşlarım bir fonksiyonumuz oldu. Bu fonksiyon arkadaşlarım neydi bu L dediğimiz? Kumaş uzunluğu. Kumaş uzunluğunun en az değerini bulabilmek adına da ben bunun türevini almak istiyorum. L türev. L türev almadan önce şunları dağıtsak daha sanki daha kolay olacak. 70 çarpı 70. 70'in karesi. Eksi 140V. Eksi 70V. Artı 2V kare artı 50 ve Daha sonrasında ben bunun türevini alıyorum şimdi. Let türev. 70'in karesinin türevi sıfır zaten sayı. Eksi 140, eksi 70, artı 4 V ve artı 50. Türevini aldıktan sonra da sıfıra eşliyordu hatırlayın. 4 V 100 eksi 140 eksi 70 eksi 210 yapar. 50 daha eksi 160 yapar. Eşittir sıfır dedim. 4 V eşittir 160 ise V'nin ne olması gerekiyor? 40 olması gerekiyor. Bize v kaçtır diye sorulmuştu. v'nin 40 olması şart arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa'ydı. Ve devam ediyorum 24'te. 4'ten 9'a 1 bölü kök x eksi 1 dx eksi. 9'dan 4'e x bölü 1 eksi kök x dx ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Öncelikle 4'ten 9'a kadar 1 bölü kök x eksi 1 dx'imi yazdım. Şuradaki eksiği artı yaparsam burası 4 burası 9 olacaktır. Dolayısıyla yine 4'ten 9'a x bölü burası artı oldu artık. 1 eksi kök x dx diyelim. Paydalar eşit değil gördüğünüz gibi ama ben burayı kök x 1 diye yazarsam. Bakın burayı kök x eksi 1 diye yani eksiyle çarparsam bunu da eksiyle çarpanım olay tamamlanır. Böylelikle elimizde 4'ten 9'a kadar 1 eksi x bölü kök x eksi birimiz kalır dx dedim daha sonrasında da yine 4'ten 9'a şu 1 eksi x'i 1 eksi kök x çarpı 1 artı kök x diye 2 kare farkı yardımıyla ayırabilirim bölü alt kısımda da eksi parantezinde 1 eksi kök x'imiz kaldı dx dedim götürülecekleri götürelim bakın 1 eksi kök x 1 eksi kök x gitti şuradaki eksiyi de dışarı attım böylelikle 4'ten 9'a dışarıda eksi var 1 artı x üzeri 1 bölü 2 diyelim. dx'imiz kaldı. 1 artı kök x'i 1 artı x bölü 1 artı x üzeri 1 bölü 2 diye yazdım. 1'in integrali x'tir. x üzeri 1 2'nin integrali de x üzeri 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3'tür. Ve burada da ben 4 ile 9'u yerine yazacağım. Bulduğum cevabı da eksiyle çarpacağım. Unutmayalım. 9'u yerine yazalım. 9 artı 2 bölü 3 çarpı 9'un Karekökü 3 3'ün küpü 27 eksi açtım parantezi 4'ü yazacağım 4 artı 2 bölü 3 4'ün karekökü 2 2'nin küpü çarpı 8 ve bulduğumuz cevabı da eksiyle çarpmayı lütfen unutmayalım şimdi bakın 27'yi 3'e böldüm 9 2 kere 9 18 18'e 9 ekledim 27 eksi 2 kere 8 16 bölü 3 4 artı 16 bölü 3'ümüz var 3 kere 4 12 16 daha 28 bölü 3 yapacaktır. Eksi burada 28 bölü 3'ümüz var. Ben ne demiştim bunu da eksiyle çarpacağız demiştim. 27 kere 3 81 81'den 28'i çıkaracağız. Bu da 53 yapar. Bölü 3 bir de bunu eksiyle çarparsak cevap bu olur. Daha eşittire gerek yok. Cevabımız eksi 3 bölü 3'müş arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum 25'te. Aşağıdaki birim kareli dik koordinat düzleminde eksi 2'den e, x5'e kadar olan kapalı aralıkta y eşit grafiği gösterilmiş bize. a pozitif gerçel sayı olmak üzere eksi 1'den a bölü 2'ye kadar f2xdx'in 4 katı eksi 2'den a'ya kadar fxdx'e eşit olduğuna göre bunu sağlayan a değeri hangisine eşittir diye sorulmuş. Öncelikten, öncelikten. Ben şuradaki 2x'e u dersem 2x eşittir uysa değişken değiştirme yapalım. diferansiyelin alalım her iki tarafın. 2dx eşittir du olur. Bize dx lazımdı. dx eşittir arkadaşlarım du bölü 2'dir. Daha sonrasında sınırları da belirleyelim. Eksi 1'i yazın şurada yerine. 2 kere eksi 1 eksi 2 yapar. Bakın alt sınır eksi 2. a bölü 2'yi şurada yerine yazarsanız bölü 2 ile çarp 2 gider. Burası a gelir. Ve böylelikle içerisi de f u u bölü 2 olur. böyle 2 dışarı attım bu geldi. Ve bunu 4 çarp demiş. Ben bunu 4 çarparsam da bakın çarpı 4'ü unutmayalım. Şunun şu gider çarpı 2 kalır burada. 2 tane 2'den a'ya kadar f u eşittir. Eksi 2'den a'ya kadar f x Şimdi gençler bir kere bir kere şu kısmı da silelim bir. Burayı dikkatli dinleyin. Eksi 2'den A'ya kadar yani eksi 2'den A'ya kadar F U, D U D D dediğimiz değerle eksi 2'den A'ya kadar F X D X dediğimiz değer birbirine eşit zaten. Bunlar birbirine eşitken bunu 2 ile bile çarpsa yine birbirine eşit oluyor. Demek ki artık şunu söyleye söyleyeceğiz. Bu sıfırmış bu da sıfırmış. Böylelikle 2 kere sıfır eşittir sıfırı sağlarız. Tamam. Şimdi bizim şunu aramamız gerekiyor. Eksi 2'den şuradan başlayıp Öyle bir x1, x2, x3, x4, x5 noktasından birini seçmemiz gerekiyor ki Buradan oraya kadar olan kısmın integrali 0 olsun Yani alanlarını hesaplayacağız x80'in üzerinde kalan alanlara pozitif diyeceğiz x80'in altında kalan alanlara negatif diyeceğiz Ve topladığımız zaman 0 olacak sevgili arkadaşlar Peki gelin bulalım Öncelikle şu kısmın alanına bakalım Buradaki üçgenin alanına 1 kere 4 bölü 2'den 2'dir 1 kere 2'den yine 2'dir bir kere 1 bölü 1'den burası da 1 bölü 2'dir. Yani üste kalan toplam alan şu an 4.5 oldu. Peki altta kalan alanın da 4.5 olmasını bekliyoruz. Şöyle olursa 1 2 olur. E şurası da 1 bölü 2 idi. Bakın şurası da 1 bölü 2. 1 2, 1 2, 1 bölü 2, 1.5 yapar. Daha sonrasında şurası 1'di. Şurası da 2. 1, 2 daha 3 yapar. 3 eklersem 4.5'ü elde ettim mi? Çok güzel. Demek ki nereye kadar 4.5? Şuradaki işaret kırmızı alanın alan, alan ee, 4.5'muş. Ve integral hesapladığımız zaman Burasının alanı da eksi 4.5 gelecek Artı 4.5 ile eksi 4.5 toplanırsa Ancak bu şekilde sıfır gelir Demek ki bizim a'mız yani şuradaki a değerimiz X3'e kadar olacakmış X3 olacakmış Dolayısıyla a değeri c seçeneğinde verilmiştir Diyebiliriz Devam edelim 26. sorumuzla Gerçel sayılarda sürekli f fonksiyonu Her x reel sayısı için A çarpı a eksi bir küçük veya eşittir a'dan a artı 1'e kadar fx dx o da küçük veya eşittir a kere a artı bir eşitsizliğini sağlamakta. Yukarıdaki özelliği bilen bir öğrenci a sayısını 9'dan 16'ya kadar f kök x bölü kök x dx olmak üzere a'nın alabileceği tam sayı değerlerinin sayısını bulmak için integralde kök x eşittir u dönüşümünü kullanmış. Fakat fakat dönüşümde kök x'in diferansiyerini hesaplarken türevini yanlışlıkla 1 bölü kök x olarak bulmuş. Normalde neydi bunun diferansiyeli? 1 bölü 2 kök x dx'di. Ama ikisini yazmayı unutmuş. Yani 2'ye bölmeyi unutmuş. Diğer işlemleri doğru yaptığına göre öğrencinin bulduğu sonuçla doğru sonuç arasındaki fark kaçtır? Önce doğru sonucu bulalım isterseniz. Doğru sonucu bulalım. Öncelikle sevgili gençler ben şu kısmı almak istiyorum buradan. Onu bir aşağı yapıştıralım. Şunu da şöyle ucundan çekelim kulağından. Ve integralimiz zaten yukarıda belli. Şunu şöyle aşağı çekelim. Bakın arkadaşlar. Öncelikle çocuğun bulduğu yani çocuğun çocuğa sorulan soruyu şu şekilde düşünelim. Kök x'e u demiş zaten. Ben bunu diferansiyel alırsam 1 bölü 2 kök x dx eşittir du olacaktır. Ve daha sonrasında bize 1 bölü kök x dx lazım olduğu için şunu şurada yalnız bırakmak için buradaki bölüm durumundaki 2'yi karşıya atacağım. Yani 1 bölü kök x dx eşittir 2 du olacak. Bu cepte artık. Daha sonrasında sınırlarımızı da belirleyelim. A sayısı eşittir. Bakın alt sınır 9'du. 9'u yerine yazalım. 9'un karekökü kökü 3'tür. Alt sınır 3 oldu. Üst sınır 16'ydı. 16'nın kare kökü 4'tür. 4'ü de buraya yazdım. Burası da fu oldu. dx bölü kök x'de bakın dx bölü kök x'de 2du. 2du. Dolayısıyla ben buraya 2'yi yazdım. Buraya du'yu yazdım. Çok güzel. Şimdi öncelikle... 3'ten 4'e kadar FUDU'yu Bakın A'dan A artı 1'e kadar FxDx'e benzetebiliriz. Yani A'mız burada 3 A artı 1'imiz 4 FUDU'da d(x) zaten. O zaman A'yı yerine yazalım. Bakın A 3'tü. 3 çarpı 3 eksi 1'den 2 3 kere 2 6 3 çarpı burası da 4 3 kere 4'ten 12 Yani bizim 6 ile 12 arasındaymış Şuradaki değerimiz. E bunu da 2 ile çarpacağız. O zaman a gerçekte bulmamız gereken değer 2 ile çarparsak eğer biz bu 6 ile 12 aralığını 12 küçüktür veya eşittir a o da küçük veya eşittir 12 ile 2 ile çarparsam 24 arasında olacak. Şimdi bu cepte çocuğun bulması gereken sonuç buydu 12 ile 24 arasında. Ve arkadaşlarım ee, ne demiştik bakalım öğrencinin bulduğu sonuçla tamam tamam ne demişti fonksiyonu her x reel sayısı için tamam tamam sıkıntı yok. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlarım bir de çocuk diferans yer alırken şunu unutmuş olsun şuradaki 2'yi almamış olsun. Eğer bu 2'yi almazsa burası direkt du olarak gelecekti ve du olarak geldiği için de biz biz şuradaki 2'yi yazamayacaktık. Yazamadığımız için de çocuğun bulduğu sonucu da c diyelim 6 ile 12 arasında bulacaktı. Şimdi ne demişti soruda bize? Arkadaşlarım, bakın bu öğrenci neyi hesaplamak istiyordu? A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin sayısını bulmak istiyordu. Şimdi normal şartlar altında kaç tane şu da sayı var? 12'den 24'e kadar. 24'ten 12'yi çıkardın, 12 1 ekledin, 13 tane sayı var. Çocuğun bulduğunda 12'den 6'yı çıkardınız. 6 1 eklediniz, 7 tane tam sayı var. Peki fark kaçtır diye sorulmuş. 13'ten 7'yi çıkarırsanız fark 6'dır arkadaşlarım. Doğal olarak cevapta da bursa seçeneği de verilmiştir diyeceğiz gençler ve devam ediyoruz bir diğer sorumuzda aşağıda dik koordinat düzleminde 0-4 kapalı aralığında fg fonksiyonlarının türevlerinin grafikleri verilmiş bunlar türev grafiği sakın unutmayın boyalı bölgeler üzerindeki yazılı değerler bulundukları bölgedeki alan değerlerini ifade etmekte buranın alanı 2a buranın 2b 6b 3a 5a 3b fg fonksiyonlarının 0, 4 kapalı aralığında yerel maksimum noktalarının apsisleri sırasıyla x eşittir a ve b olmak üzere demiş. Hemen onları da bulalım mı? Bakın f kırmızıydı, f türev kırmızıydı. Türevi verilmiş bir grafiğin maksimum noktasını nasıl bulurum? Artıdan eksiye geçtiği yerdir değil mi o? Artıdan eksiye nerede geçmiş kırmızı? İşte burada geçmiş. Ve f'in maksimum değeri a'ymış. Demek ki burası a. G fonksiyonu artıdan eksiye nerede geçmiş? Bakın burada artıdan eksiye geçmiş. Demek ki burası da B'ymiş gençler. Şimdi düşünelim. Diyor ki A'dan B'ye F türev X D X. Aslında bu nedir arkadaşlar? A'dan B'ye F türev X'de X dx nedir? F B eksi F A'dır. Neden? Çünkü türevinin integrali F'dir. F'i bulduktan sonra da A ile B yerine yazarsanız F B eksi F A'yı bulursunuz. Artı bu nedir o zaman? GA-GB'dir. Ve bunun da 6 olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda şuradaki ifadenin ve buradaki ifadenin alan belirttiğini de biliyorduk. Unutmayın bunu. A'dan B'ye kadar F türev X'de X. Bakın A'dan B'ye kadar F türevin altında kalan alan 6B'ydi normalde. Fakat A'dan B yani sağdan sola aldığımız için eksi 6B gelecek. Demek ki şu kısım eksi 6B artı. GA eksi dediğimiz yani şurası da sevgili arkadaşlarım B'den A'ya kadar G'nin altında kalan alan yani 3 A ama x eksinin altında kaldığı için eksi 3 A olacak. Yani ben aradaki artıyı kaldırayım 6 B'den 3 A çıktığı takdirde diyelim ne kalıyormuş? Eksi 6 kalıyormuş. Şöyle yazalım. Şimdi 3'e de bölelim bunu belki ihtiyacımız olur. Evet, çok güzel de bölünüyor. 3'e böl eksi 2 B. 3'e bölü, bölü eksi a eşittir. 3'e bölü eksi 2. Şimdi bu cepte kalsın tamam mı? Bu ihtiyacımıza karşılayabilir. Demiş ki bize. Şu kısmı sildim. Bize diyor ki. 0'dan a'ya f türev x ve b'den 4'e kadar g türev x integrallerinin sonucu. Hemen yukarı çıkalım. 0'dan a'ya kadar demiş. 0 burası. A burası. F türev x. F'in altında kalan alan. Bakın burası eksi 2b artı 6b yapar. Yazalım. Eksi 2b. Artı 6B yapar Daha sonrasında B'den 4'e kadar G türev X B'den 4'e kadar G türev X G'nin altında eksi 3A ve 5A var Dolayısıyla onu da yazalım eksi 3A artı 5A Bu toplamın sonucu sorulmuş Şurası nedir? 4B Şurası nedir? E 2A E şimdi gençler Şunu eksi 2 ile çarpın bakalım ne geliyor Bize bu sorulmuştu eksi 2 ile çarparsam 4B Artı 2A gelir bu da 4'ü verir. Bakın 4b artı 2 daha 4'müş. Demek ki bizim cevabımız da 4'müş diyeceğiz. Doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiştir. Evet. Sona doğru yaklaştık. Trigonometri sorularındayız. Tan x ile kot x'in çarpımı. E hocam 1'di bu. Evet 1'di. 1 bölü cos x yazdım. Eksi. Sekant x neydi? O da 1 bölü cos x'di. Ve burada da ne var? 1 artı cos x'imiz mevcut gençler. Peki 1 bölü cos x parantezini alırsam şurada ne kalır? 1 eksi burada ne kalır? 1 artı cos x kalır. Gördüğünüz üzere eksi 1 ile artı 1 gider. Cos x'de de bunu çarparsanız cos x bölü cos doğru cevap 1 gelir. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Geçtim 29'a. Şekilde bir bölümü gösterilendik dörtgen biçimli ve kasa uzunluğu 25 birim olan kamyonetin kasası ile aynı uzunluğa sahip. Kapağı 31 birim uzunundaki zincirle AB konumunda kasaya bağlıyken zincir çıkarılınca 90 derece Dönmüş bakın şurada zincirle Bağlı şu şekilde dururken Zincir arkadaşlar çıkı, Çıkarılınca 90 derece dönüp Yere değmiş yere temas etmiş Kasanın yatay kenarı Yani şurası arkadaşlarım e, düzlemin yer düzlemini paralel Ve kapakla yer düzlemi arasındaki açı X olduğuna göre kotanjant X Sorulmuş bize şimdi öncelikle Şurası 25 ise Kasanın buradaki kapağının takıldığı yer de 25'tir. Kasanın kapağı da 25'tir. Bakın burası da 25 aynı zamanda. Çok güzel. Şimdi ben diyorum ki şunu şöyle paralel olarak çeksek. Tamam. Bunu çektikten sonra. Arkadaşlarım şurası eğer x ise şurasının da x olması gerek. E burası x ise şu kısım. Bakın şu kırmızıyla işaretlediğim kısım nedir? 90 eksi Doğru mu? Doğru. Ve daha sonrasında eğer şurada bir dik üçgen falan oluşturmaya gayret gösterebilirsek bir şeyler yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Pekala. Şimdi burası 25 ise, sevgili gençler. Şurası 25 ise, Bir de unutmayın burada da dik üçgen var değil mi? Tamam. Bizden de kotanjant x sorulmuştu. Yani e, bu x'in komşusunun karşısına oranı sorulmuştu. Ben şunu söyleyebilirim ki. Tanjant tanjant 90-x aslına bakarsanız kotanjant x'in aynısıdır. Daha sonrasında burası 90 eksi ya. E arkadaşlar burası da dik. Madem öyle. Eğer burası da dikse. Ben diyeceğim ki 90'dan 90 eksi x'i çıkarırsam eğer elimde sadece x kalır. Yani gençler kısaca şunu söyleyebiliriz ki. Şurası da neymiş? x'miş. Şimdi ben bu x'e 2a diyeyim. Tamam mı? Hatta şu tanjant 90 eksi x bizim işimize yaramayacak demek ki. Neyse bir kenarda dursun. yaramasa yine sileriz x'e 2a dersen bakın burası 2a artık ve daha sonrasında gidelim şuradan şöyle aşağı bir indiririm ben bunu indirdikten sonra dik indirdim bakın burası 15 olur burası 15 olur e şurası 25'ti zaten 3 4 5 katları var demek ki şurası kaçmış 20'ymiş bakın şöyle bir şekil oldu hemen ben size o şekli de göstereyim şöyle bir şekil oldu aslında orada Heh. şunu şöyle indirdik dik olarak Şurası 15 dedik. Burası 15 dedik. Burasına 20 dedik. Burası 25'te. Şurası da 25'ti sevgili gençler. Aynen bu şekilde bir görüntü oluştu tamam mı? Daha sonrasında şuraya A, buraya A dedik. Unutmayın 2A x'ti. Bizden istenen aslına bakarsanız kotanjant 2A isteniyor bizden. Biz neyi bulabiliriz burada? Burası diksen kotanjant A'yı bulabiliriz. Peki o zaman şöyle diyelim. Tanjant 2A'yı bulup ters çevirelim. Tanjant 2A'nın formülü neydi? 2 tane tanjant a bölü 1 eksi tan kare a'ydı. Aynen böyle. 3 4 5'in katları demiştik. Buraya 3 buraya 4 buraya 5 diyebiliriz artık. O halde sevgili gençler tanjant a'yı bulalım. 3 bölü 4 bakın. 2 çarpı 3 bölü 4 bölü 1 eksi 3 4'ün karesi 9 bölü 16 yapacaktır. Şunu da şunu sadeleştirdim. 2 3 bölü 2 geldi. 1'den 9 16'yı çıkarırsanız arkadaşlar 16'dan 9'u çıkardınız. 7 bölü 16 yapacaktır. Daha sonrasında şunu da şunu sadeleştirdim 8. Ters çevirdim çarptım. 24 bölü 7. Şimdi biz neyi bulduk? Tanjant 2A'yı bulduk. Bize kotanjant 2A. Çünkü kotanjant 2 soruluyordu. 24 bölü 7 tanjantsa 7 bölü 24 de kotanjant'tır. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer soruyla. 0 ile 2P aralığında bir x'imiz var. x sıfıra eşit olabiliyor ama 2P'den farklı. 1 artı sin kare x. Eşittir 1 eksi cos x'in karesi artı cos x olarak verilmiş. Bakın 1 artı sinüs kare x eşittir. 1 eksi cos x'in karesini alıyorum. Birincinin karesi ikincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2 cos x artı bir de burada cos x'imiz var. Daha sonrasında 1 artı sin kare x demiş ya ben bunu 1 artı 1 eksi cos kare x biçiminde yazmak istiyorum. Nereyi bakın. Şuradaki sin kare x'i 1 eksi cos kare x biçiminde yazdım. Eşittir. 1 artı cos kare x eksi 2 cos x artı cos x daha da eksi cos x yapacaktır. Bakın buradaki artı 1 de buradaki artı 1 de götürdüm. Her iki tarafta var çünkü. 1 eksi cos kare x'in hepsini de sağ tarafa gönderelim. Böylelikle 2 tane cos kare x'imiz meydana gelir. Eksi cos x'imiz var. Ve eksi 1'imiz oluşur. Eşittir 0 deriz. Böylelikle artık burayı 2 cos x ve cos x diye Burayı da eksi 1'e artı 1 diye parçalarsanız eksi 2 cos x artı cos x daha eksi cos x'i verir ve yan yana toplayacağız. 2 cos x artı 1 çarpı cos x eksi 1 eşittir 0 dedik. Bakın ya bu 0 olacak ya da bu 0 olacak. Cos x eksi 1 sıfırsa cos x 1'dir ve cos x'i 1 yapan 0 ile 2 pi aralığında sadece bir tane değer vardır o da 0'dır zaten. Burada bir tane değer var. Kaç tane eksi değeri vardır demiş. X eşittir sıfır sağlar. Ve burada da cos x eşittir eksi 1 bölü 2 olmalı. Sıfırla 2 per anında cos 1 2 yapan iki tane değer vardır mutlaka. Dolayısıyla ikisini de sayabiliriz. İki tane burada bir tane de burada toplam cevabımız 3 olacak sevgili gençler. Cevap A'ydı. hoca o değerleri sorarsa ne yapacağız? E cos x eksi 1 bölü 2 yapan değerleri bulacaksın bir tanesi ikinci bölgededir ki cos 60 biliyorsunuz 1 bölü 2 idi. İkinci bölgede kosinüs 120 olacaktır. 120 derece sağlar. Bir de sevgili gençler. Üçüncü bölgede bakacağız. 180-60 ekleyeceksiniz. kosinüs 240 da yine ne olacak? Eksi 1 bölü 2'ye eşit olacak. O değerleri nasıl bulmanız gerekiyorsa. Birinci bölgede aldığı değerlerin diğer bölgelerdeki karşılığına bakacaksınız. Umarım anlaşılmıştır. Ve sevgili gençler. Artık son sorumuz 31. Bunu da çözelim. Daha sonrasında veda konuşması yaparız. Düz bir zemin üzerine konumlandırılmış iki nolu dik üçgen, bir nolu dik üçgenin ok yönünde A noktası etrafında döndürülmesi elde edilmiş. Bakın, A noktası etrafında döndürüyoruz sevgili gençler. AC uzunluğu bir birim olduğuna göre, BC uzunluğunun alfa cinsinden ifadesi nedir diye sormuş. Bakın, AC uzunluğu bir. Bu buraya döndüğü için bakın dik burada dik burada. Demek ki dikin karşısı da yine 1 olacak. Çünkü dönmüş hali. Burası 1. E burası alfa ise. Burası 1 ise. Şurası 1 çarpı sinüs alfadır. E doğal olarak burası da 1 çarpı kosinüs alfadan. kosinüs alfadır. Şu uzunluk kos alfa. Şu uzunluk sin alfa. Ve unutmayın ki sevgili gençler. Şurası da 1'di. Değil mi? Burası da 1'di. Pekala. Bizden neyi istemişti? BC uzunluğunun Eşitini istemişti. E şimdi bc uzunluğu dediğimiz yer şu kısım. Hemen işaretlemek istiyorum. Şu kısım arkadaşlar. Ben burayı nasıl bulurum? Tabii ki Pisagor'da. Sinüsün karesi sin kare a. 1 artı kos karesi. Birincinin karesi artı ikincinin karesi. Artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Sin kare a ile kos kare a'nın toplamı. Bir de bunun kare kökü tabii ki. Sin kare ile kos karenin toplamı 1, 1 artı 1, 2 yapar. Artı 2 kosinüs a dersem ve ben bunu kare kökenin içerisine sokarsam zaten cevabı ortaya çıkarmış olurum. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir. Şimdi buradan sonrası artık geometri. Geometri soruları içinde Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalına bakabilirsiniz. Kenan hocanız sizleri, sizler için bu denemenin çözümlerini yapıyor arkadaşlarım geometri kısmının. Diğer denemelerde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.